Gezmeye devam ediyoruz. Yanımda da küçük Bahar var. Biz Ataşız, kardeşim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, biz iki Bahar bir arada bu bölümü beraber yapacağız. Burası Yeşilırmak. Yeşilırmak, Kıbrıs'ın çilekleriyle ünlü köyü. Biraz sonra da girip tarladan hem çilek toplayacağız hem de satın alacağız. Burada şöyle size bir kap veriyorlar. Kapı ne kadar alacaksanız onun parasını ödüyorsunuz. Ama tarla değdiklerinizin parasını ödemiyorsunuz. Hafta sonu gelseniz tarlalar çok kalabalık oluyor. Biz hafta için tercih ettik korona sebebiyle gelmek için. Yaklaşık bir buçuk saat boyunca yol geldik. Ee, şimdi bu bahçeden çilek toplayacaktık ama hafta sonu çilekleri talan etmişler. Şu anda çilek yok. Kendimize çilekli bir bahçe bulup biz de çilek toplayacağız. Merhabalar, nasılsınız? Şimdi biz bahçeden çilek toplayacağız. Ne kadar çilek? 30 tane kovası bahçeden toplamak. Şu kovayı doldursak 30 TL, evet, 30 TL. Yediklerimizi ödüyor muyuz? Yediklerimiz bizdendir. Teşekkür ederiz. Şimdi bir tane kova alayım ben. Teşekkürler. Güzel mi var? Hadi. Ben az önce gelip kontrol etmiştim. Bahçenin sonundaki çilekler daha güzel. Onları toplamak için o tarafa doğru gidiyoruz. Bahçede ki kokuyu tabi size gösteremiyorum ama mis gibi bir çilek kokusu var bahçede. Yani böyle ye beni ye beni diyor çilekler. Tatil günü gelince burası böyle tıklım tıklım oluyor. Şu anda böyle boş olduğuna bakmayın. Bizimle beraber şurada bir aile de çilek topluyor. Hepsini sen mi topladın bunları. Çok güzel toplamışsın. Çileklerimiz mis gibi kokuyor. Dalından toplarken insan toplamaya doyamıyor. Beyli bir kilo bir sepet daha olsa doldurdum.